Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar Şubat 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili oğlak burçları Şubat ayı gündemine geçmeden önce ufak birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle kanalda hali hazırda 10 Şubat tarihine kadar devam edecek olan bir çekiliş var. 12 kişiye farklı analizler hediye ediyorum. Instagram opikus adresinden veya kanaldaki videodan ara ara yapacağım hatırlatmalarla beraber çekilişe katılabilirsiniz. Bununla beraber beni takip ediyor hali hazırda kanalıma abone değilseniz abone olarak videoları beğenerek yorum yaparak destek olabilirsiniz. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler katıl butonundan ve teşekkür butonundan da destek olabilirler. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Ve hızlıca Şubat ayı gündemine geçmek istiyorum. Şubat ayı aslında bizim Mart ayına hazırlayan ve Ocak ayını kapatmış olduğumuz bir ay. Yani Ocak ayında 2022'nin gündemleriyle uğraşırken Şubat ayında yavaş yavaş artık Mart ayının enerjilerine geçmeye başlayacağız sevgili oğlak burçlarım. 3 Şubat tarihinde Güneş ve Uranüs arasında bir kare görünüm meydana gelecek. 14 derece Kova ve 14 derece Boğa burcunda meydana gelecek bu görünüm. Burada tabi özellikle ikinci ev ve beşinci ev temasının aktif olduğunu görüyoruz. Parasal konularla ilgili olarak büyük riskler almamaya gayret gösterin. Şubat ayının ilk haftasında bilhassa. Bununla beraber tabii ki aşk ilişkilerinde, gönül meselelerinde özgüveninizi zedeleyebilecek, resleşmelerin yaşanabileceği bir takım kaotik ilişkileri de çekilebilmeniz mümkün. O yüzden biraz daha sakin kalmak, çok büyük konuşmamak, çok sert hamlelerde bulunmamak önemli olacaktır. 4 Şubat tarihine geldiğimizde ise... Venüs ve Mars arasında bir kare görünüm meydana geliyor. Venüs 11 derece balık burcunda. Mars 11 derece İkizler burcunda. Yani e, burada da özellikle 6. ev ve 3. ev hattının hareketli olduğunu görüyoruz. E, bilhassa iş ortamındaki çalışma arkadaşlarınızla bir takım çatışmalar yaşanabilir. Bununla beraber sağlığınızla alakalı, güzelliğinizle alakalı, e, fiziksel sağlığınızla alakalı bilhassa belki de artık bir şeyler yap, yapmak gerekli diye düşünebilirsiniz. Belki bir çoğunuz spora başlamaya karar verebilir bazı sağlık sorunlarından sonra bununla beraber tabi iş hayatınız ve gündelik hayatınızı düzene sokmak adına bazı kararlar almak zorunda kalabileceğiniz gündemler var yine iş ortamında yeni aşıkklardan gündeme gelebilir bu etkiyle beraber sevgili oğlak burçları 5 Şubat tarihine geldiğimizde ise Aslan Burcu'nda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 16 derece Aslan Burcu'nda meydana geliyor. Ve aynı zamanda Uranüs ile Kare ve Mars ile de güzel bir açısı var. Şimdi Aslan Burcu'nda meydana gelen bu Dolunay'a baktığımız zaman 8. evimizde etkili olduğunu, 2 ve 8 hattını tuttuğunu görüyoruz. Bununla beraber 5. evdeki Uranüs ile de bir kare görünümü var. Demek ki gündeminiz biraz parasal konular sevgili oğlak burçlarım. Burada özellikle uzun zamandır devam eden bir borcunuzu kapatabilirsiniz. Bununla beraber bütçe dengenizi sağlamak adına belki geçmişte yapmış olduğunuz riskli yatırımlar olduysa şayet onlarla alakalı ani iniş çıkışlar da meydana gelebilir ve sizde yeniden hemen krizi yönetmek durumunda kalabilirsiniz. Tabi bu durum bir aşk ilişkisi, bir gönül meselesi ve burada yaşanan o ve e, o egosal savaşlarla da ilgili olabilir. E, ve burada da aslında yine bir krize çekilme ve bu krizi çözme noktasında ani bir gelişme yaşanacağını görüyoruz. Ancak Mars'ın da desteği söz konusu e, bu Dolunay'a. Demek ki belki çalışarak çabalayarak çözebileceğiniz bir mesele veya e, kendinizi aktif tuttuğunuz zaman belki spor yaptığınız zaman yürüyüşe çıktığınız zaman bu dolunay getirmiş olduğu stresli etkiden de kurtuluyor olabilirsiniz. E, bu şekilde çalışabilir Mars'ın buradaki desteğim. Evet 10 Şubat tarihine geldiğimizde ise Merkür Plüto kavuşumu var. E, Merkür Plüto kavuşumu 28 derece oğlak burcunda meydana gelecek ama tabi son derecelerde meydana geldiği için sizler doğum haritanızda teyit edin hangi eve düşüyor. Bu kavuşum özel bir kavuşum. Çünkü artık biliyorsunuz Plüton burcunuzdan yavaş yavaş çıkmaya hazırlanıyor. Kova burcuna doğru geçecek. Zaten geçtiğimiz yaklaşık 15 yıl boyunca hayatınızda... Büyük dönüşümler yaşadınız, yani tam bir resetlenme süreci yaşadınız. Ancak bu durum tabii ki uzun vadede gerçekleştiği için belki bu etkiyi hissedemediniz ama son 15 yıla bakıldığı zaman bu etkinin farkın ortaya çıkacağı ve yeni bir sizin artık yolculuğa devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu Merkür-Püriton kavuşumuyla beraber... Özellikle artık kendinizle alakalı sağlam bir takım kararlar alma eğiliminde olacaksınız. Yani e, net e, konuşacaksınız, net olacaksınız, kararlı olacaksınız. O karar her neyse hayatınızı ilgilendiren o karar her neyse bu konuda oldukça keskin, net ve e, kararlı olacağınızı söyleyebilirim. Bu karar belki hayatınızın birçok dinamiğini aynı anda etkileyecektir. Ama her ne olursa olsun artık zaten belli bir duruş sergiliyorsunuz. Bunu sergilemekten de çekinmiyorsunuz. Bu kararla alakalı gündemler ön plana çıkacaktır. Veya hayatınızı birçok yönden etkileyecek bir haber de gündeme gelebilir. 11 Şubat tarihine geldiğimizde. Merkür'ün kova burcu transiti başlıyor. Merkür artık burcunuzdan çıkıyor ve ikinci elinize yerleşiyor. Bu etkiyle beraber tabii ki daha çok gündeminizi parasal konular teşkil edecek. Yani kaynaklarımı nasıl artırabilirim, harcamalarımı nasıl denge alabilirim, ekonomimi nasıl düzeltebilirim gibi konularla ilgili aslında meşguliyetleriniz artacak ve belki de ek geliri yakalamak adına bir takım fırsatları da kovalayabilirsiniz. 15 Şubat tarihine geldiğimizde ise venüs Neptün kavuşumu gerçekleşiyor. Venüs 28 derece balık burcunda. Neptün 28 derece balık burcunda. Burada özellikle tabi biliyorsunuz uzun zamandır Neptün balık burcunda sizin 3. evinizde. Bazen zihninizi bulandırdı. Bazen çok sürpriz haberler aldınız. Bazen yakın çevrenizle alakalı Önemli duygusal gelişmeler yaşadınız ve belki de çevreniz değişti. Hayata karşı bakış açınız değişti bu süreçte. Şimdi Venüs'ün Neptün'le üçüncü elinizle kavuşumu aslında birçok e, anlama gelebilir. Öncelikle yeni bir aşk, e, hayalinizdeki bir aşk gelebilir. Tam bu 14 Şubat'ta oğlak burçlarına güzel bir aşk hediye edebilir bu kavuşum. Bununla beraber tabii ki çok güzel bir haber, e, teklif, e, belki bir belge e, gelebilir aynı zamanda yakın çevrenizle alakalı güzel bir haber alabilirsiniz onların hayatında yine sizi mutlu edecek dolaylı olarak etkileyecek gelişmeler de mümkün gibi gözüküyor sevgili oğlak burçları 16 şubat tarihine geldiğimizde ise güneş satürn kavuşumu meydana gelecek bu kavuşumda 27 derece kova burcunda meydana geliyor ve sizin ikinci evinizde burada da özellikle aslında sizin bu ay itibariyle Kendinize bir yer edinmek, sahip olduklarınız, mevcut kazancınız, harcamanız ve bu işte ne kadar memnun olup olmadığınız, Geçiminizi nasıl sağladığınız gibi konulara kafa yorduğunuz için bu alanda aslında stabil bir gelir elde etmek veya stabil bir giderle ilerlemek adına net kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda iş hayatınızla alakalı değişimler de söz konusu olacaktır ve kendinize bir duruş benimsiyorsunuz aslında. Yani ben burada dur durmalıyım. Ben... E bu kararları almalıyım, sınırlarım burasıdır, buradan öteye geçmemeliyim gibi kendi kendinizi aslında e, sınırladığınız, kendi çerçevenizi çizdiğiniz bir e, görünümden bahsedebiliriz. 18 Şubat tarihine geldiğimizde ise Güneş'in Balık burcu transiti başlayacak. Güneş'in Balık burcu geçişiyle beraber gündeminiz biraz daha alacağınız kararlar, etrafınızdaki insanlar, kendinize ifade etme şekliniz ve zihinsel aktiviteleriniz olacak gibi gözükmekte ki akabinde 20 Şubat tarihine geldiğimizde ise Balık burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay balık burcunun bir derecesinde meydana gelecek ve bu yeni ayın aynı zamanda Satürn ile de kavuşumda olduğunu görüyoruz. Ee, önemli bir yeni ay çünkü artık yavaş yavaş balık burcu ve Satürn enerjilerinin birbirleriyle uyumlanmaya başladığı bir etkileşimden bahsediyoruz. Bu yeni ay sizin haritanızın 3. evinde etkili olacak. Ee, Tabi bir derecede olduğu için sizler hangi eve düşüyor bunu teyit etmelisiniz. Ee, özellikle çok sağlam bir karar almak, sağlam bir anlaşma yapmak, belki birçoğunuz için bir evlilik gündemi, e, nikah tarihi, belki birçoğunuz için önemli bir anlaşma, görüşme, sözleşme veya e, özellikle çevrenizde güçlü kimselerin size sunmuş olduğu bir teklif, belki yeni bir iş görüşmesi, belki e, yeni bir eğitim. Ee, belki yeni bir karar ee, bu gibi konularda aslında uzun vadeli bir durumun sonucu veya uzun vadeli bir durumun başlangıcı şeklinde yorumlayabileceğimiz bir yeni aydan bahsediyoruz 20 Şubat tarihinde. 20 Şubat tarihinde aynı zamanda Venüs'ün Koç burcu geçişi başlayacak. Ee, Venüs'ün Koç burcu geçişiyle beraber aslında Şubat ayının sonlarında ve Mart ayına sarkan kısmı ile beraber gündeminiz biraz daha ailevi konular olmaya başlayacak. Ev almak, yatırım yapmak, taşınmak, ev içerisinde düzenleme ve değişim yapmak. Bununla birlikte e, aile içerisinde keyifli zamanlar geçirmek, e, belki yine evlilik gündemi özellikle bu tarihlerde karşınıza çıkabilir. 14 Şubat'tan sonra birçok oğlak burcunu evlendirebiliriz gibi de gözüküyor açıkçası. Evet 21 Şubat tarihine geldiğimizde ise Merkür Uranüs karesi var. Merkür 14 derece kova burcunda Uranüs 14 derece boğa burcunda bulunmakta. Bu etkileşim yine sizin haritanızda 2. ev ve aynı zamanda 5. ev. Mali konularda dikkatli olması gerekiyor demiştik. Özellikle riskli konularda e, skandallara karşı spekülasyonlara karşı daha tedbirli olması gereken bir süreç. Bu süreçte flörtleriniz varsa, evlatlarınız varsa bunlarla da e, iletişimde biraz gerginliklerin olabileceği etkileşimler söz konusu ama yatırımlarınız noktasında ve harcamalarınız noktasına mutlaka ama mutlaka Şubat ayında dikkatli olun derim sevgili olarak burçlarım. Siz garantiyi seversiniz ama artık oldukça değişmeye başladınız. Burada eski tavrınızı sürdürmeniz daha evlâ olacaktır ayın sonuna doğru yaklaştığımızda ise 22 Şubat tarihinde Merkür Mars üçgeni var. Merkür 16 derece kova burcunda. Mars ise 16 derece ikizler burcunda bulunacak. Ee, güzel bir etkiyle kapatıyoruz. ikinci ev ve aynı zamanda altıncı ev. Özellikle dediğim gibi yeni bir işe girmek istiyorsanız, daha çok kazanmak istiyorsanız, mevcut işinizde hak ettiğiniz değerin size verilmesini istiyorsanız, bununla alakalı eğer eyleme geçerseniz, eğer aksiyon almaya başlarsanız çok güzel Verimli geri dönüşler alabileceksiniz. E, aynı zamanda sağlığınızla alakalı e, spor yapmak istiyorsunuz, kendinizi daha iyi hissetmek istiyorsunuz, beslenme rutinlerinizi, hayat düzenlerinizi değiştirmek istiyorsunuz. İşte bunlarla ilgili olarak da e, eyleme geçmek açısından oldukça keyifli ve kaliteli bir e, zaman diliminden bahsedebiliriz sevgili oğlak burçlarım.